Hoş bulduk, merhaba, Merhaba. bugün arkadaşlar Halit Mızraklı, Halit Mızraklı hocamızın yanındayız. Şu anda size Halit Mızraklı'yı tanıtalım ya da Halit Mızraklı size kendini tanıtsın. Ya böyle deyince zor oluyor. <gülüyor> Nereden, nasıl başlayayım, hangi hikayeden gireyim? Şöyle başlayalım şu o zaman, şu an neredesiniz? Şu an neredesiniz? Biz neredeyiz şu anda? Şu an Chiba uh, uh, Shoukadaigaku dedikleri, e, İngilizce'de Chiba University of Commerce deniyor, ticaret üniversitesi aslında. Onun içindeki bir ofisteyiz, kendi ofisimdeyim. E, ben bu üniversitenin uluslararası, Global Studies dedikleri fakültesindeyim, Koksai Kyoyo Gaku adında. Burada işte okutman mı diyelim? Ne denir okutman? Eğitmen, okutman. Ee, yani doçent olarak devam ediyorum burada. Doçentlik Eğitmen, yapıyorsunuz. Evet. Harika. Ne zaman geldiniz buraya? Ne kadar zaman oldu bu okulda, o, bu okula gelişiniz? Burası 6 oldu. 6 yıl. Olacak. Evet. Nisan'da 6 oluyor. Ee, hızlı geçti zaman. Ee, ondan öncesi işte master'dır, doktoradır vesaire olan bir dönem var. Osaka yıllarım. Şu an buradayız. Evet, burası çıba, e, ya bağlı, Chiba e, vilayeti diyelim değil mi? Ba, bağlı bir eyaleti. Ama Tokyo'ya çok yakın. Edo nehrini geçince hemen burası. Ben Tokyo'da oturuyorum ama. Tokyo'dan buraya geliyorsunuz. Japonya'ya peki ne zaman geldiniz Japonya'ya? İlk, i̇lk. ilk gelişiniz ve hikayesi yani ne, ne Japonca marzatta? öğretmenliği bölümünde ben aslında okuyordum. Japonca Öğretmenliği Çanakkale'de Çanakkale Japonca Öğrenmeye başladım. E, ardından e, çeşitli burslarla e, geldim. İlk hatta gezi ok okulun bir e, gezi programı vardı. Ona katılmıştık. İlk bir iki hafta gezisi vardı. Ardından e, bilirsiniz de işte, Japon hükümetinin verdiği burslarla bir sene önce bir geldim. E, o zaman Tsukuba Üniversitesi'ndeydim. Bir sene orada kaldım. Ardından döndüm. E, i̇şte bu tiyatro... O, ya merak sardığım için o alanda devam etmek üzere Osaka Üniversitesi'nde başvurdum yine orada da Japon hükümet bursuyla okudum daha sonra da akademik kariyeriniz Japonya'da burslarla tamamladıktan sonra Osaka ee, Osaka'da e, master başlıyor master başlıyor. E, ardından doktora da olsa kadar. Doktora da olsa. Evet. almadan önce bir Türkiye maceram var 3-4 sene. Eee oradan sonra da 2015'in Nisan ayında da burada başlıyorum. Burada başlıyoruz. Güzel harika. Peki biz nasıl tanıştık? Nereden geldi bizim bu hikayemiz? Ben sizi Facebook'ta tanıdım. Evet. Bu arkamda gördüğünüz bu maske vardı. <gülüyor> evet. O maske ve işte Rakugo'ya meraklı Merakınız ve şey aslında biz bu Japonya sohbetlerinde amacımız şuydu. Uzunca bir dönemde Japonya'da yaşadığımız için burada Japonya'ya geliş hikayelerini, Japonya'da yaşayan bütün Türkiye'den gelen arkadaşlarımızın Japonya'ya geliş hikayelerini, Japonya'daki yaşam hikayelerini kısaca dinleyelim, tanışalım, aynı zamanda bunları kayıt altına alıp YouTube'da yani bazı farklı mecralarda yayınlayalım ki sürekli bizim duyduğumuz bu yani Japonya ile ilgilenen arkadaşlarımızın da sorularına bu videolar biraz yanıt olsun. Onların biraz bilgi almasını sağlasın. Japonya nasıl bir ülke? Japonya'da yaşayanlar nasıl geliyorlar? Neler yapıyorlar? Hafifçe öğrensin. Ve de işte biraz e, geçen e, Japonya ile ilgili biz de Türkiye'de bir pozitif yargı var. Pozitif bir e, yargı evet. var. E, Japonlar şöyle yapar, Japonlar böyle, Japonlar Japonya şöyle e, diye sürekli aslında farklı. Geçen hafta da özellikle Cem Ertuğrul ile görüşmüştük. Bu konunun doktorasını yapmış bir arkadaşımız şu anda da Tokyo Üniversitesi'nde. Tam da öyle konuşurken ya dedi o öyle değil onun tarihsel ve psikolojik sosyolojik bir altyapısı var deyip onunla konuştuk ee, Asya'da bunun yani Türkiye'de bir ütopya bir ideal benlik Türkiye'deki bir ideal benlik yaratılıp bunu Japonya'ya atfedilip herhangi bir şey olduğu zaman ya işte Japonlar yapıyor gibi bu videolarla da bir an bir, biraz da bu pozitif önyargılarla Japonya'ya gelmek isteyenlerimiz bu pozitif önyargılarla gelmesin. Biraz daha bilerek, biraz daha e, bilgi sahibi olarak gelsin istedik. Umarım sadece kısa bir açıklama yapmak istedim. Uzun oldu ama. Ya Japonların e, ya devam edelim hani konuşmaya. Hı. Japon imajı e, sadece Türklere özgü de değil. Aslında çoğu ülkede e, pozitif. Bunda da yani bizim tarihsel birkaç bağlantımız var evet ama e, Japonların özellikle savaştan yenik çıkıp üzerine bu o, o, sanayi atalımıyla ve 70'lerden sonra doğru çıkmasıyla, e, teknoloji ataklarıyla tüm dünyada bir saygı uyandırdılar yani savaştan yenik çıkan bir millet nasıl bu kadar hızlı büyüyebiliyor diye. <gülüyor> evet, hemen düzeltelim. <gülüyor> E nasıl oluyor bu? Ya bu aslında bir sempatik bir şey. Yani kısa boylu, gözlüklü insanlar bunu ve hani şey nedir ona geleneksel bir millet. Nasıl oluyor falan diye bir hep soru işareti de var ve öylesi bir durum. E biz Türkler tabi yakın hissediyoruz Asya'lı olduğumuz için. Bir de hani tarihten konuşmuşsunuzdur. Ee, birkaç yakınlığımız var ama diğer ülkelerde de var yani, yani Amerikayı ayırıyorum ya bazı ülkeler ayırmak gerekebilir ama sempatikler Japonlara karşı bir söylediğiniz gibi toplumların Japon kültürüne e, ilgili Japonya ile ilgili bir pozitif ön yargıları var özellikle de kilit olarak işte e, bu pozitif ön içerisinde ki e, bir ...kilit noktayı yakalamışlar gibi gözüküyor. O da şu, geleneklerini koruyabilerek modernleşebilme, endüstriyel endüstriyel topluma dönüşebilme... ...bunu geleneklerini koruyarak birçok toplumun endüstri devrimiyle yaşadığı o toplumsal değişimi Japonya biraz daha yaşamamış gibi gözüküyor dışarıdan... Hı hı. ...gibi geliyor bana. Ama tabii ki işin içi öyle değil. Biz sadece... Biz ne yapabiliriz diye düşündük, Japonya'nın içinde yaşayan, Japonya'da yaşayan kişiler olarak Japonya ile ilgili bir şeyler paylaşalım. Bir de şöyle bir şey var, ya ben Japonya'ya geldim, Japonlara kendimi tanıtıyorum, hemen nereden geldin? Türkiye'den, aa kebapçı mısın, aa evet. kebapçı mısın <gülüyor> <Çok> diye. <gülüyor> <gülüyor> Evet, kebapçı mısınız? Hayır, kesinlikle <gülüyor> değil. Yani kebapçılıkla ilgili, yani bu mesleği küçümsemekle ilgili bir şey yok ama Türk, Japonya'da Türklerle ilgili bir prototip, yargı var. Bu da hayır, biz e, Türkler kebapçı olarak doğmuyor. Türklerin bütün hepsi Japonya'ya... Aslında iyi para kazanıyorlar. <gülüyor> yani aslında evet. <gülüyor> Özellikle bu pandemiden sonra hani küçük arabalarla değişik yerlerde hani... Dükkan açmayarak da. Bu şekilde ilerleyen çok var. Ee, i̇yi para kazanıyorlar yani. Yani o imaj oluşmasında yani hani haksız değiller Türkleri çünkü tanımadıkları için. Ama köşede sağda solda da döner satan e, ki Türk olmayanlar da var aralarında. Tabii, tabii. E bunları görünce de o imajın oluşması e, biraz doğal bence çünkü hani başka türlü tanımıyorlar ki seni. Peki buradan konuyu devam ettirmek açısından şöyle devam edelim. Bu soruyu soralım. Şimdi burada ne yapıyorsunuz? Ee, tam olarak akademik kariyerinizin dışında Japonya ile ilgili, Japon kültürü ile ilgili ilgilendiğiniz şeyler var mı? Dışında. Bu, burada yaptıklarımın dışında. Yani bu akademi, bu ofisinizin dışında yaptıklarınız... Var mı? Ben konuyu rakugo'ya getirmeye çalışıyorum, da, o yüzden hani Anladım. Japon kültürüyle entegrasyon açısından bu ee, bir adaptasyon tamam. sürecimiz Rakugo'dan girip buraya gelelim o zaman. Olur, harika. Çünkü önemli rakugo sayesinde ben aslında buradayım. Yani e, ilk üniversiteden bir senelik Suku Üniversitesi demiştim ya. Oraya geldiğimde e, üniversite hocası beni rakugo izlemeye Yoseye götürdü. Rakugo izlenilen tiyatrolar var. Ee, orada ilk hani gördüm canlı olarak, hani duymuştum, bazı hikayeleri de biliyordum ama e, bizdeki meddahlığa benzeyen e, bir tık daha ileride, daha e, oyundaki karakterleri e, tamamiyle canlandırarak, tamamiyle diyaloglarla e, ilerleyen bir tiyatro var Rakugo isminde. Ee, şöyle ismi de şöyle, şöyle mi yapmak lazım? <gülüyor> Rakuko diye. Ya buna e, merak sardım. Yani e, dil üzerine yani okuduğum üniversitede ilk başta ama e, yani içindeki o tiyatro aşkı hep vardı zaten. E, i̇lk okulda da vardı, e, üniversitede vardı. E, İlgilenmek istedim daha, yani bunun üzerine niye ben çalışmıyorum diye düşündüm ama bir yandan da ya dedim bunu ben bir e, deneyeyim, kendim de bir deneyeyim. E, i̇şte bir hikaye ezberlemeye çalıştım. Derken ilginç ve eğlenceli gelmeye başladı. Bir yandan da hani e, Japonca, Japoncam da ilerliyordu çünkü e, Diyaloglardan oluşan bir tiyatro ve hani kabuki no gibi dinlendiğinde anlaşılmayacak bir tiyatro değil çünkü günümüz dilini kullanıyor, yaşayan bir tiyatro. Ee, o anlamda Japoncam da gerçekten ilerledi. Biraz daha böyle Edo dönemi şey Japoncası oldu biraz ama... <gülüyor> e, yani şey, o anlamda da bana bayağı katkılarda da sağladı diye düşünüyorum. Sonra yaptım, Öğren e, Scuba'da... E, Öğrencilerin önünde, öğretmenlerin önünde. Birkaç Rakugo performansınız oldu. Ama bunlar amatörce. Ya bu işte Skuba Üniversitesi'nde okurken ee, müsamere diyelim. Anladım. anladım. E, masanın üstüne e, serdik. E, orada işte ben kimono giydim. E, kimono da değil, yuk, yukarı tarzı. Değişik bir şeydi o. E, Ezberlediğim hikayeyi işte ha, yapmaya çalıştım falan. E, hoşlarına gitti. İnsanların benim daha çok hoşuma gitti. Çünkü e, hani hep derler ya bir dili öğreniyorsanız o dilin, o ülkenin e, dilini en iyi bildiğinizi gösteren etkenlerden biri de güldürü unsuru. Yani anlıyorsanız oranın esprilerini, komedisini evet siz bu çözmüşsünüzdür. Hani o da benim hep kafamda vardı. Ve e, insanları güldürmek de e, farklı bir şey o da hoşuma gitti, e, derken dedim ben başka hikayeler de ezberleyeyim, bu arada tabii Türkiye'ye dönmüştüm ve bunun üstüne çalışayım, Japonya'ya gel gelip e, bu Rakugo tiyatrosu üzerine e, niye master, doktora yapmıyorum diye de düşünerekten ve Osaka'ya geldim, Rakugo üzerine çalışmak istediğimi, hani e, akademik anlamda buraya gelmek isteyen kişilerin tabii yapacağı nedir? E, Burada bir üniversitede bir hocayla, profesörle bağlantıya geçip çalışmak istediğini iletmek. Çalışmak istediği alanı iletmek. Ee, tabii. Ve hoca da onaylıyorsa e, gelebiliyorsunuz. Hoca diyecek ki, ben tamam gel, ben seninle ilgilenirim. Ondan sonrası nedir? Üniversiteye gidip kayıt olmanız, üniversitenin gerekli sınavı varsa sınavlardan geçmeniz, ya da evet bu şekilde oluyor. Bir de hani ekonomik yanını nasıl halledeceksiniz var. Hani ben bursla geldim, Japon hükümetinin bursuyla geldim. Onun dışında da neler vardır açısı bilmiyorum. Ve Osaka Üniversitesi'ne geldim. burada işte başladık Rakugo üzerine araştırmaya, okumaya, öğrenmeye. Bir yandan da yani hevesliyim tabii. Bir kere öğrencilerin önünde öyle bir yapmışım ve bunu biraz daha e, yapmak istiyorum. İşte yine öğrencilerin önünde yap, orada yap, burada yap derken Japon medyası da ilgi göstermeye başlıyor bir süre sonra. Çünkü hani yabancı bir kişi Rakugo kendi kültürlerinden e, ve hani Japonlarda siz de yaşamışsınızdır. Hani çok iyi Japonca konuştuğunuzda ya da Japonca yazabildiğinizde ee, çok şaşırırlar ve yani, hatta eklerler, ne derler? Biz senelerdir İngilizce öğreniyoruz ama konuşamıyoruz. Sen ne <gülüyor> kadardır öğreniyorsun <gülüyor> bunu? Bir ya. de üstüne, evet, sugo yine, harika diye. Ee, ve başladım işte bu şekilde. Ee, orada burada yaptıktan sonra birkaç işte e, röportajlar oldu. Oldukça oradan buradan e, başka kişiler de çağırmaya başladı. Ardından... Ee, Rakugo Tiyatrosu e, belli mekanlarda, Yose dediğim mekanlarda yapılıyor ama onun dışında e, Çiho Yose dedikleri, yani herhangi bir bölgede e, Rakugo o, o, yapılan, e, siz bile Rakugo o, Tiyatrosu sanatçılarını çağırıp orada küçük bir yose yani rakıgo tiyatrosu e, yapıp izleyicileri davet edip bir e, organizasyon yapabilirsiniz bu şekilde rakıgoçuların e, da e, aslında hani hayatlarını geçim e, devam ettirimi için bir nevi e, ne Anadolu turnesi gibi bizim Tabii, şeydeki Anadolu bir, ana türnesi türnesi gibi Anadolu turnesi gibi ama e, şehir içinde e, hmm. ya da yan şehirlere bazen daha uzak yerlere Bunlara davet edilmeye başlandım. No, gayet ee, iyi. İşte e, ana rakı gocunun altında e, her defasında başka bir kişiyle ben de e, böyle e, çömez e, yabancı bir çocuk olarak ilerledi bu şekilde. E, 2010 yılında e, bir Türkiye'ye bir dönme kararı almıştım. O zamana kadar çok hızlı bir şekilde ilerledi. Ee, yani her ay mutlaka bir yerde Rakı gocuyla ya da başka bir yerde Rakı Gocu yapıyordum. Yani bu e, hani harçlığımı çıkartma anlamında da işe yarıyordu belki ama ondan ziyade böyle çok aktiftim. Ee, eğlenceli bir dönemdi. Çok güzel bir dönemdi. Keşke o günlere geri dönebilsem. <gülüyor> şu an e, onun hayaliyle o günlere dönemesem bile en azından ucundan devam ettirmek hep... Arzum var yani, maalesef bu üniversiteye girdikten sonra tabi öyle olmuyor, üniversitenin kendi işleri var, e, dersleriniz var, derslerinin hazırlığı var, e, öğrencilerle olan ilişkiler var. E, var da var, yani zaman kalmıyor, hani ben gidip bir yerde rakugo yapayım dediğinizde e, o saate benim dersim var diyorsunuz. Hani oldu da yani davet de edildiğim oldu ama ders çakışıyor, başka bir şeyle çakışıyor. O zaman olmuyor. Peki burada tam bir bir noktaya değinmek isterim. Siz Japonya'ya gelmeden önce Japonya ile ilgili bilgilere sahiptiniz, Japon kültürü ile ilgili bilgilere sahiptiniz. Olmasına rağmen, bu böyle olmasına rağmen Japonya'ya gelmeden önceki Japonya imajı ve Japonya'ya geldikten sonraki Japonya imajı. Yani geldikten sonra "Aa" diye şaşırdığınız böyle Bu ya, noktalar var mı hani? Ya bu hani Klasik bir soru değil mi? Aslında, evet, yani. evet. Japonlar da sorar yani bunun değişti mi diye. Ya Japonca öğrendiğin için zaten hani e, internet eskisi e, eskiden o kadar hani yaygın olmasa bile e, çok bilginiz var. Japonca zaten kültürün içinde öğrenerek geliyorsunuz. O yüzden çok büyük şoklar yaşayarak yaşadığımı düşünmüyorum. E, ya bilmiyorum hani Ye yemekler konusunda belki hani yemekleri direkt yani e, öğrensinizi tatmanız gerekiyor. Taktıkça bu düşündüğüm e, tat değilmiş diye düşünüyorsunuz. Bu pilav yalsız, tuzsuzmuş meğersem falan diyorsunuz. E, bu tür şeyler var. Ama onun dışında kültürel anlamda şaşırtan bir şey yok. Çünkü hani öğrenmeye hem açıp sürekli öğreniyorsunuz yani sürekli e, her gün yeni bir şey öğrendiğin için e, şaşırmaktan ziyade e, onu da öğreneyim bunu da öğreneyim daha fazla. Var. Anlıyorum. Peki şu anda Japonya'da yaşıyorsunuz, bu burada yaşıyorsunuz. Peki buradan hemen şeye döneyim. Hı -hı. Japonya'da yani çok Türkiye ile kıyaslamak isterseniz ya da herhangi bir yerle kıyaslamak isterseniz Japonya'nın eksileri, artıları. A, Japonya'da şu çok güzel ama şu çok olmamış gibi diyeceğiniz noktalar var mı? Ya yani şu anda bir akademisyen olarak Japonya'da. Yani akademisyen olarak e, eksisi, artısı diye bir şey söylenemez herhalde. Çünkü hmm. hepsi kendine öz yani. Yanlış, doğru da denemiyor e, Türklerin... E, nasıl diyebilirim? Zor bir soru bu. Yani uzun süre bir de yaşayınca bazı şeyleri göremez hale geliyorsunuz yani. Doğal geliyor, normal. Siz de hatta yarım Japonlaşı, Japonlaşıyorsunuz yani. Japonlar çünkü sağlık sektöründe Evet, yani maalesef onu söylenebilir belki. Çok e, kendilerine haslar. Biraz o konuda hani bizde e, Türkiye'deki gibi değil, daha belli belki Avrupa'da da Amerika gibi olabilirler. Yani sağlıkta gerçekten beklentileri yani Türk beklentisini karşılayacak sağlık hizmetleri yok. Onu söyleyebiliriz ama bu gerçekten derin ve çok duyuyorum. Hani e, sizin söylediğiniz gibi. ''Burada niye bu şekilde oluyor? Niye ben burada 10 saattir bekliyorum? Bir ilaç alacağım sadece bir göz damlası vereceksiniz. Neden 30 dakikadır buradayım?'' diye. Çok var bu tür. Bu hikayeler çok fazla. E, gelen anlamda Japonlar Türklere nazaran daha mesafeliler ilişkilerinde. Hani belki o e, Türklere yetersiz gelebilir. Yani canım Cici'm yok, sarılayım, öpüşeyim yok yani. E, bu olmaması iyi de düşünülebilir, e, eksik de düşünebilirsiniz. E, kendi kültürleri ama hani o sıcaklığı, bir dost e, sohbetini farklı bir şekilde burada yaşamanız gerekiyor. E, belki onu söyleyebilirim. Yani ama temas temasın olmaması belki eksik e, düşünülebilir Türkler için. Hemen o noktada şunu söyleyeyim o zaman. Japonya'da pandemiyi yaşıyorsunuz. Yaşadınız, yaşıyorsunuz. Sizi ne konuda etkiledi? Etkiledi mi, etkilemedi mi? Pandemi konusunda. Pandemi e, Japonya'da e, sizin sosyal ki, hayatınızı, işi hayatınızı ne türde etkiledi? Sosyal gezmeyi çok sevdiğim için etkiledi tabii ki. Ve üniversite dersler, yani dersler direkt online'a geçti. Online olunca da e, böyle kurululan sistem olmasa bile bilgisayardan ders yapmaya başlamak. O geçiş süreci. insan e, tuhaf geldi tabii başta ama ona da alıştık. Şimdi e, Nisan itibariyle üniversite tamamıyla e, ne deniyor ona? Yüz yüze eğitimi. Geçiyoruz tamam. tamamıyla online tamam, kalk, yok online kalkıyor tamam. ee, geriye dönüyor yani eskiye dönüyoruz şu anda ee, şimdi buna da bir alıştık ya hani onlinele nerede rahattı evde de hani sonuçta e, ya da e, duruma göre gittiğiniz yerde de hani bunu yapabiliyordunuz dersi yapabiliyorsunuz toplantıları katılabiliyorsunuz e, onun verdiği bir rahatlık var. Açıkçası şu anda. Ama yine de 100 yıldır tercih ediyorum. Bu tür değişiklikler Her sektörde olduğu gibi üniversitede de öyle. Değişiklikler var yani. Sizi bu şekilde etkiledi. Peki son yani Toparlamak için şunu söyleyeyim. Şimdi bu yaklaşık 6 yıldır Profesyonel olarak Japonya'da yaşayan bir akademisyon olarak Bu videoyu izleyen arkadaşlar ya da Japonya'ya, Japon kültürüne ilgi duyan arkadaşlara önerileriniz, söyleyecekleriniz var mı? Yani var mı herhangi bir mesajınız? Buradan Ya yok. kitlelere mesaj. Gelmeyin. <gülüyor> <gülüyor> ya o kadar yol kat edip niye geliyorsunuz buraya? Yakın yerlere gidin. Bu, bu arada işin komik tarafı biz bu Japonya sohbetlerini ilk başlattığımızda Nuri ile başlatmıştık. konsept şuydu. Hacıvat Karagöz gibi ben diyordum ki gelmeyin, sakın gelmeyin. O da diyordu ki tarlayı, to, tapanı her şeyi satın gelin. Bunun böyle bir güzel bir e, şeydi. İlk böyle başladı ve ilk izleyen arkadaşlar e, güzel tepkiler aldık. Bunu böyle hani Japonya sohbetleri oradan doğdu. E, şimdi de siz... <gülüyor> yani e, evet Japonya bence e, gelecek vadeden bir ülke değil. Yani... E, tamam güzel geleneklerine e, ne deniyor e, sadık. sadık yaşıyorlar e, teknolojide var gibi e, her şey düzenli tamam güzel ama gerçekten gelecek vadetmiyor hani ekonomik olarak da yani burada kazandığınız parayı e, başka güzel. yerde daha fazlası kazanabilirsiniz e, üniversiteden e, bizim üniversiteden çıkıp Burada da yabancı öğrenciler var. Ben örneğin bir Çinli öğrenci şimdi mezun olunca ne yapacaksın dediğimde ülkeme döneceğim diyor. Neden? Çünkü daha çok para kazanacağım orada diyor. Yani o anlamda ekonomik anlamda diyeyim pek vaat etmiyor gerçekten Gelecek vaat etmeyen bir ülke bence. Onun dışında hani Japonya'yı çok seviyorsanız ben seviyorum abi o ülkeyi, e, kültürünü de seviyorum, kümanalı e, dolaşan e, geyşaları da görmek istiyorum. Di, diyorsanız Gezi'ye gelin. E, o da bir masraf, o da kolay değil yani. öyle Ama hani bir kere gelip görün yani. Onun dışında tabii Türklerde hani hayatını kurtarmak diye bir şey var ya hani. Kapak atmak gibi. Ya o şu okulu bitirdim, ne iş olsa yaparım diye hmm. sürekli mesaj geliyor bana. Ciddi anlamda onun da biraz hani bende şeyi var. Ee, Kapak atacak, evet, ee, nasıl Japon, Japon, yemek... Japon pasaportu alabilirim, nasıl Japon vatandaşı olabilirim? Yani bilmiyorum biraz başka ülkeleri denemek daha mantıklı gibi geliyor bana. Japonya gerçekten hem uzak hem çok hızlı azalan bir nüfusu var. Ee, şu an daha yaşanmasa bile ee, nasıl dönecek? Ekonomi nasıl dönecek? E, alttan gelenler olmayınca üsttekiler emeklilik hayatını nasıl yaşayacak? Vesaire çok derin aslında sorunlar var. E, tabii ona rağmen Türkiye ile kıyasladığınızda tabii ki daha ileride. E, bu da bir gerçek ama e, bence e, Japonya neyi hedeflediğinize göre 10 hedef varsa onlardan bir tanesi belki Japonya'dır bence. Daha yakın ülkelere. Bir de çünkü uzakta yaşayınca bir özlem de var ülkeyi, değil mi? Ya oluşuyor, evet, evet. Yani en azından dostlarınızı yani, ailenizi görmek, dostlarınızı görmek, hadi ben hafta sonu gidip geleyim diyemiyorsunuz. Ama bir Almanya'da yaşasan ya da Bulgaristan'da yaşasan, Fransa'da iki saatte hafta sonunu geçirip dönebilirsin. Diye düşünüyorum. Orada yaşayanlar belki bunu da yapmıyor. Ayda bir, yılda bir yine gidiyorlardır. O ayrı bir konu ama e, bu da var. O anlamda gelmeyin. <gülüyor> yani bir, hani akademik anlamda bir şeyler öğrenmek için ee, ben ya, bu çok yani olabilir belki diyeceğim ama ben çok sevindim. Gelmeyin, kameraya bakarak gelmeyin demeniz linç geliyor. Bu alta bayağı bir linç yorumu demek. İyi, güzel yani aktif. <gülüyor> şimdi çünkü yani. ekonomik alın geçinmesi de zor. Ya bizim arkadaşlar şu anda ciddi anlamda e, tabii ki Farklı noktalar var ama herkes e, izlediği animedeki gibi zannediyor Japonya'yı farklı e, toplumsal, ekonomik, sosyal e, sorunlar olmasına rağmen ciddi anlamda bir şey var. E, onunla ilgili şimdi bu arkada ben çok yaşadım şimdi tekrar e, sizde olacak. He, en ufak en ufak bir gerçekçi ya da olumsuz bir şey yazdığınız zaman alta papa papa döşüyorlar hemen e, linçleri. Öy güzel yani, linç demek yani, etkileşim demek video etkileşim olacak sevindim ya youtuber olduk anasına <gülüyor> ee, buna seviniyor sakar birçok insan var yani amaçları farklı yani, Sırf kapak atmak için Türkiye'den kurtulup e, burada bir şekilde yaşarım giderim diye düşünen bir insan buraya gelmek için. yani, yani Japonya uygun değil diye düşünüyorum akademik anlamda bile e, hani Akademi, Tam akademi dünyasına girdiğiniz zaman da Japonya kısıtlanıyor. Ee, Japonca bilmeniz gerekiyor. İngilizce eğitim veren üniversite sayısı çok az. Ee, akademik İngilizce anlamda akademik yayınlar az. Dünya ile akademik anlamdaki yarışta da aslında gerildiler. Bazı evet iyi oldukları alanlar var ee, ama o anlamda da. E, Avrupa, belki Amerika yine alanına göre değişir ama yani o kafalardaki imaja dayanarak Japonya'ya gelmek doğru değil. Mutlaka ekonomik olarak, psikolojik olarak ve araştırmalı, iyice öğrenmeli, iyice hazırlanmalı diye söylüyorsunuz. Japonya'dır kesin hallederiz mantığıyla bu Japonya'daki maceranıza, Japonya'daki kariyer arayışınıza ya da profesyonel hayatınıza e, balıklama dalmayın. Mutlaka altını araştırın. Ön hazırlıklarınızı tam yapın diyorsunuz diye anlıyorum Balık ben. Balıklama dalınamaz zaten. Yani hani bu hemen sınırı geçip Bulgaristan'a gideyim bir şey değil. <gülüyor> balıklama gelemezsiniz zaten. Yani e, tamam e, şu an pandemiden dolayı vize sorunu var değil mi? E, evet evet. Kafa, yani kafasına esen gelemiyor evet, şu anda. Evet kesinlikle. Ama daha öncesi de da normale dönünce pasaportuyla eğer Japon Hükümeti değiştirmezse, e, o 90 gün kalabalıyor, gezebilirsiniz. Yani bilmiyorum. Hani e, giderim bir inşaat sektöründe çalışırım, e, Türkiye'de kazandığımı e, bir senede burada yeme iç yemem içmem gezmem dolaşmam küçük bir odada kalırım para belirtirim, dönerim diyen bir kafaysa e, öyleleri var. Ama bunun için bile <gülüyor> koskoca. O kadar yolu e, aşıp Japonya'ya gelmek ne kadar mantıklı bilmiyorum. Anlıyorum. Bugün bize zaman ayırdığınız için çok sağ olun. Bir de konuşabilsem ben e, iyice <gülüyor> kafeinden artık beynim uyuşmuş durumda. Sabahtan beri kahve kahve kusura bakmayın. E, bugün zaman ayırdığınız için çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Bugün Halid, e, Halit Bey'in ofisindeydik üniversitesindeki üniversitedeki ofisindeydik. Kendisini ziyaret ettik. Kendisi bize zaman ayırdı. Bu sıcak mü sohbette bize işte Japonya ile ilgili, kendisiyle ilgili şeyler paylaştı, bilgiler paylaştı. Umarım tekrar tabii. farklı şeyler yaparız demek, sizinle. Tabii.